arkadaşlar ben Sercan Kodil Sercan Bugünkü videomuzda Ekipman öneri de yapacağım TVG'de Not TVG'deki silah şeylerim hala devam ediyor Yani yo, daha bir kişi hatta o da tarçınlı adam Evet Daha yani 3 kişi daha yorum yazınca Yapacağım ilk önce sıkıntı ama Çifte Diğer çift diğer Pompalılar kullanmayın Direkt çiftte kullanın yani daha eder hem mermisi düşük değil. Ben de bu, ben de bunu kullanmadım şimdi onu kullanıyorum. Burada ikinci silah olarak bozuk süt bozuk tütte beklemesi üzerine sinir Elimi azaltıyor. Mesela pyro yaktı diyelim size pyro ya da arkadaşların birisi yaptı ona bozuk süt atarak mu sonda Bir de kendine de söndürebiliyorsun. o ayrı konu. Bir de onca üzerine üzerine tüttükümüz düşmana verdik asların yüzde 60 Şimdi mesela heavy diyor. Heavy'ye bozuk süt attınız. O da hasar verdiği zaman sağlığı artıyor. Bu çok iyi bir şey. Çok, çok hasar alan arkadaşlar için tam bir ideal. Sopa olarak da tabii soba kullanın. Ne sopa zar mı? Kritik vuruşla kritik hasar veriyor. Yani kritik vuruşlar zaten zor çıkıyor. Hesabın i̇şte aynı az bir tek vuruşu falan yani bu tasarımıyla kritik olur arkadaşlar. Bir de %75 hasar verir. %70 beyazlar çok kötü bir şey yani eski kötü yani şeker görmüş her dürüstte küçük saat paketleri düşüyor yani bu iyi bir şey ama kuşanın 25 daha az daha farklı hecatı mesela çok solucur varsa ne momen varsa payronunuz yoksa bunu almayın dedim yani almayın paket süsleyici sazda olmalı da %25 artış antenede parçalar kanı mesela keyifli bir süs buradır ben %60 hasar verir. Bu da ne takalım. Pis kurtucu kullanırken işte zıppamı salar. Eğer hmm. zıppamı kesiyorsunuz bunu alın. Siz saldırmayın ya. Ya gidiyorsanız havadayken beni kırışsa olacaktır. Çünkü olmayacaksa hasar öyle başlayırmışlar. Şu bon kesiyor ama bunu ben koydum. O yüzden sopa koydum. Mesela soğur, soldier. soğur da roket atar kullanır. Mesela diğer silahlar. Mesela bu. Roket patlı masarı vermez. Bu hava saldırırsa ya. yok. Hemen %10 patlama etki alalım. Ya bunu kullanacaksınız ya roket atar. Karakutuyu... istiyorsanız kullanın. Seçim sizin. Özgürlüğü ateşleyicisini... Kullanmayın. Roket atar. Kullanın. Sırada fa... Bunda fa antik kullanıyoruz. Kuşanın saniyede %4 sağlık yenilemezsiniz. Mesela roket at. Nasıl? Her yanına 4-4 gelmediğini düşünün. Bir de bu... Ne yok? Öfke... Full olduğu zaman bu Şey... Böyle ses çıkıyor yani Bastığın zaman mouse'u. hasar artıyor. Hem yani arkadaşların yanında çok iyi bir kill machine e dönüşüyor güzel bir şey. Buradan da vurmayın. Yani mesela kürek, eğer ben kürekten vurup, ben şey üçüncü silahla vurmak istiyorsanız kürek alın. Ama ben vurmam derseniz disiplin cezası, çok cezası. Mesela 1 2 tane ev var. Onları sandırmak için kullanabilirsiniz. Yani daha iyi sırada payro payro da ya izlenen orkos kullan da alev silahı. ama ben izlenen orkos kullanıyorum siz de istiyorsunuz siz burada izlenen seçin ama şey yedek açısı çizilir çünkü %34 şarjör boyutu yani bunu çok kullanıyorsanız bunu almayın derim yani. burası kafanıza göre ama hasarların şeyine dikkat edin ben burada abutup'u kullanıyorum burada da sıcak el mesela, mesela bir arkadaşın mesela bir kişi AFK kalmış ona böyle vuruyorsun sonra o direkt AFK'sına çıktın mı direkt koşup gidebilirsin yani ya da termal yeticini alıp gidebilirsin bu da iyi bir şey yani termal yeticiyi al. o yüzden termal yeticiyi yani mesela bir tane AFK kişi var ona bir iki burasın, sonra o Afk kasana çıkıyor. Sen koşuyorsun, tenemet içine açıyorsun, uçuyorsun kendi beyze Güzel bir şey. Demoman demir bombacı kullan. Bombalar çok hassas, böyle yuvarlanır. Bu çok iyi yani yuvarlak. Bu diğer böyle ne desem hangi şekil olduğunu bilmiyorum, unuttum. Ev bomba yüzde otuz burada cevabımı yazmayım çünkü biz onu mişpatlı ne kullan dedim bomba mı yapışkan bomba atar normal burada da ya silikon ya da istihbarat anlaşması ya da ya da şey ön ilk gelen silahlarının aynı hasar veren şeyler kullan dev gibi ki de yazar. He, bir de yazar her birde tüm silah kullan tüm silah 120 daha kısa namlu dönme süresi 120 daha sabit atışlar bir de Normalden dönme sesi çıkmıyor. Ama 120 daha ile başarışırız. Bu benim için bir şey etkilemedi. Bu yüzden domisiyle alalım. Buradan da aile işelim. çünkü yüzde olur. Sarsol boyutu yüz olmuş daha az ve yüzde eksi olmuş daha hasar veriyor. Bu yüzden bunu kullanın Ya da eğer sandviçte şey de kullanabilirsiniz ya da sims müsaade iş. Buradan da yumrukları kullanılmaz mı ben Gencim olarak panik atak kullanın. Ya da hızır polis kullanın. Yani çok gerideysen mesela taletlilerine hızır polis alabilirsin. Eğer benim eğimimi dersen kristetik diyeceğim. Ya da panik atak. Panik atak her atışta 150 daha fazla vermek. Bu silah seni daha hızlı hazır olur. Genç böberi bir sıçramadisinde atışa, e atışa da %50 masaya başarılı daha evet, da oranıyla atar ama bunu kullanın burada da tabanca kullanın burada da İngiliz anahtar her zaman gibi ama silah şurada kullanabilirsin medik de şunun silah kullanan daha iyi ama yani de akırcının arabeti olmadığı için akırcının arabeti ben şuan şunun da silah kullanıyorsun siz, siz akırcının arabeti kullanın ben de maalesef yok burada da germel medik demiyor burada krik krik bunun ismi hem übersarz kritik hasar verdir bu çok iyi bir şey yani Über şarj kritik hasar verdiler. Ve 120 125 daha fazla über şarj Yani direkt arkadaşların überi hazırlayabilirsin. Buradan da über testleri. İsabet halinde 125 über şarj kazanılıyor. 120 daha başa. Ama bence 25 daha über şarj kazandırdı. İçin düşmanları bununla bulabilirsin. Sniper'da tüfek kullanmanın mümkün olduğunca. Neden? Çünkü tüfek direk şarj uzunluğunu direk havadan ateş etmiyor. Mesela sinir kuruşuna bakın, vuruş yapamıyor. Yayı nerede kullanın? Yay bir şey değiştirmiyor. Yay da kullanabilirsiniz ama birazcık zor kullanması. Dik rot avcıyı kullanabilirsin. O yüzden ben tüfek kullanıyorum. Eğer çok spy varsa, seni her zaman bıçaklıyorsa, cirit sırt al. Cet yes, ya da kapatı Ama ben cilet sırtı aldım. Ama hiç spayl yok diyorsan, payro var diyorsan Darwin tehlikeli. Çünkü arkadan burcu için payro, payro'nun şey engelli ayaranslarına yanmaya devam etmiyor. Ya da her şeyden azar azar var diyorsan SMC. Ben burada cilt yes, Burada da gurka kalması. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yani mesela spayları gömek için birebir. bir. Spayda su yılanı kullan çünkü heri bozunup atladı her bir böyle arkadan başıkan başına bir aday kesin kritik buluş olana sağlıyor. Siz çok adam öldürdün sonra hepsi dört kritikten öldürürsün. Eksi olmaya sebebi rastgele kritik buluşlar yok. Yani ben su yılanı kullan. Burada da her zaman dediğin diğeri gibi işbirliği kurmaz. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar hani kurban tüm sağlığını çalıyor yani, tüm sağlık, tüm sağlık çalıyor. Mesela heviye vurdun mu resmen çok az ısrarıyorsun. Hasar aldın mı kusursuz ya her zaman. Çünkü resmi seni öldürmüyor, sahte, gerçek değil. Mesela hasar aldın mı direkt öldürüyor, direkt öldürmüyor tabii şaka şaka. Yani yanlış söyledim, direkt bir hasar aldın mı seni sahte bir şekilde öldürür. Mesela bazı kişiler inanır. Mesela aşçıdan yakurusuz kopuyor. Bir adam mesela ucu sana vurdu, roket atalı. Sen sahte ölüm yapıyorsun ve direkt oluyor. Yani kaçıyorsun masan. Bozucu asla bunu yapın. Hepse kullanabilirsin ama ben roket atalı çok kullanırsam bozucu. Bunun videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, unutmayın görüşmek üzere. Bu arada niye label'ım esasen ben eskiden ECS ve diye bir kanal sev şey hesabımda oynuyordum. Buraya geçtim. Bu güzelle ki orada 62 63'tü. Ee, videomuz bu kadar. Kanalıma abone bilmiyorum açmayı unutmayın. Bir daha çıkışımı katmayı unutmayın. Görüşmek üzere bana.